Yusuf mu? Evet. Öğrendim. Evet. Ben sizin şeyinizi biliyorum. Ben de aynı şeyi arzu ediyorum. Ulul Emre itaat farzdır kardeşim. Ulul Emre itaat... Kaç yaşındasın? Otuz. Otuz. Otuz. Bilmiyorsunuz. 80 döneminde... Ulul Emir kim mesela şu an? Şu anda Tayyip Erdoğan. Ulu Emir Kur'an ve Sünnet'te yöneten kişiye derler. Şu an Tayyip Erdoğan Kur'an ve Sünnet'te mi yönetiyor? Hangi millet, hangi tek bir millet? Ateistlerle bir millet mi olacağız? Deistlerle, Hristiyanlarla, Yahudilerle, demokratlarla, Laiklerle, lezbiyen, geyilerle bir mi olacağız? Çıkış noktanızın sakıncalı olduğunu söylüyorum. Gerçekten. Fitne, fesat yaya yana, şöyle ya, fesat, fitne yaya. Fesat mı yani? Abi bak provokatör. Allah'ın düzenini istemek fesat mı demek? Dünyada bulunan güzel bir renk var mı? Var, mı? var.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 Abi şunu görün ya. İhası, siyası, koralı, bilmem, musk ya abi. Bunlar güzel şeyler. Abi güzel şeyler ama bak. Bunlar İslam devletinde olsa daha iyi olur. Ya İslam devletine doğru gidiyoruz arkadaş bu. Ne zaman gidiyoruz? Ah öldüğü için öldü, ölecek. Ya arkadaş, yemin ediyorum lisede farelerin cirit tatlı, kaloriferin kazan dairelerine o namaz kıyrılık yasaktı ya, yasaktı yapmayın. Ya şu an şükür buna da şükür. Abi yavaş yavaş yapmayın ya, yavaş. Aceleye gerek yok. Aceleye gerek yok. Halinle